Siz altın masanın adayı kim olacak? Valla imkanı yoktur. Kılıçdaroğlu'dur. Tabii. Neden Kılıçdaroğlu? E ben sana onu diyorum. Çünkü hepsinden daha kıdemli. İhtiyar insan tecrübesi vardır. Anlatabilir miyim sana? Ben onun için sana suyum. Yani bunu kesin bil. Bence Mansur Yavaş olacak. Neden Mansur Yavaş? Yani hepsi daha olumlu gözüküyor. Milletin gözüne sevinmiş bir insandır. Tercih, onların tercih de olur. Zaten da ön safa atıyorlar. Çalışmaları da güzel yürütüyor. Bence o olur. Peki Mansur Yavaş aday olması halinde Mansur Yavaş'a oy verir misiniz? Düşmem lazım. Yani Millet İfakları şu an vermek düşünmüyorum da son dakikaya kadar zamanımız var. Bakacağız o zamana kadar. Daha kararsızım. Bence Kemal Kılıçdaroğlu olur abi, yani öyle gözüküyor, son zamanlarda hep bunu dile getiriyor zaten. Yani <gülüyor> yanlış bir kelime kullanmak istemiyorum ama basiretli insanlar yok yani Millet İttifakı'nda. Yani oy verebileceğimiz böyle güçlü insanlar yok yani. Ülkeyi yönetebilecek kabiliyete sahip insanlar olduğunu düşünmüyor. Bir, bir alternatifsizlik var işte. Yani Kılıçdaroğlu olsa boştur, diğerlerinde zaten herhalde o kapasite yok. Dışarıdan bir adam alırlarsa aralarında adam olmadıklarını teyit etmiş olurlar. Bana göre boş bir çalışma. Şu andaki Cumhurbaşkanımdan ben memnunum. Siz altın masa adayı kim olacak? İmamoğlu olacak abi. Ekrem İmamoğlu. Aynen. Neden İmamoğlu? İmamoğlu olacak ya. Tanınır olur abi. Siz altın masanın adayı kim olacak? İnşallah Mansur Yavaş olur. Neden Mansur Yavaş? Diğerleri hiçbir şey yaramıyor. Yarın altın masa ne açıklayacak. Siz altın masa adayı kim Bana olacak? Abi bir şey çıkmaz. Bir şey Neden? çıkmaz. Öyle. Görmüşsünüz onları aslında. Kim olacak? Vallahi hepsi işkatçıdır, hibri olmaz. Neden hepsi... Türkiye'yi satacaklar? O bu tavrından sonra. Ben bu siyasetçilere inanmıyorum ki. Neden inanmıyorsunuz? Çünkü kimse, kimse birbirine inanmıyor. Değil mi? Size soruyorum. Ben yani neden inanmıyorsunuz? Yani ne yaptıklarına da inanmıyorsunuz. Hiçse onun bir şey yapmamışlar ki bugüne kadar. Bu zamana kadar kime oy verdiniz? Bu seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Aslında sandıkta belli olacak. Sandıkta belli olacak. Evet, sandıkta Teşekkür ederim. Yarın Altın Masa adayını açıklayacak. Siz Altın Masa'nın adayı kim olacak? Mansur Yavaş diye tahmin ediyorum. Neden ben. Mansur Yavaş? Yani aralarında bir tek aklı selim olan bir insan varsa o da odur bence. Vay, altın Masa'nın adayı olur bence. Neden Kılıçdaroğlu? Bence muhalefet lideri partisi bence olur büyük bir ihtimal. Peki kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben daha kararsızım. Benim gene başlamam olacak Kemal Kılıçdaroğlu. Ben CHP'de olduğum için biliyorum. İnşallah o olacak. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Yani başka bir aday da mı Önce o çıkar. Hadi babacığım orada. Orada. Bir de Kılıçdaroğlu da var Ben Mansur yavaş görüyorum. Neden Mansur yavaş? Gördüğüm o yani kendi gördüğüm kadarıyla Mansur Yavaş. Vallahi hiç oy kullanmayı düşünmüyorum ben artık hani siyasetçilere pek güvenmediğim için oy kullanmayı düşünmüyorum. Sence Altınlı Masayı'nın adayı kim olacak? Vallahi şimdi ne diyeyim? Olması gereken bence... Yani, o mu olur? Büyük ihtimalle. Başka şansı yok. Kılıçdaroğlu mu olur? Kılıçdaroğlu olacak yani kesin. Neden Kılıçdaroğlu Ya çünkü yoksa dağılır masa. Ele yani Kılıçdaroğlu'nu yapacak. iyi Parti kesinlikle onu yapacak. Yoksa da altılmasaydı atacaklar. Peki siz kimi oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi ben Tayyip'e vereceğim. Tayyip. Tayyip'e? Ya o Tayyip gerçekten dünya lideri. Yani gerçekten adam yani evet şu anda sıkıntılarımız var ama adam şanslı. Son yıllarda pandemi oldu, bilmem şu oldu, bu ve oldu vesaire ama sıkıntılı günler geçirdik ama gerçekten Tayyip dünya lideri. Yani gerçekten şimdiye kadar ben kamuda çalıştım. Emekliyim. Öyle oldu ki maaşlarımızı alamayacak duruma geldik. İnanın şu anda 1.65 yaş üstü insanlar şu anda inanın ki 2 milyar maaş alıyor. Artı bak ben üstüne de muhtarım. Benim köyümde adam geliyor bak sosyal hizmetlerden geliyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Yaşlıların evini temizliyorlar banyosunu yaptırıyorlar. Afaerse tırnaklarını kestiriyorlar. Her bir bakımın iyi hijyenini yapıp giriyorlar 15 günde bir ya. Şu anda gerçekten şu anda Türkiye'nin durumu iyi ve yani Tayyip'in başımız olması gerekir diye düşünüyorum ben. Eyvallah kolay Sizce gelsin. Teyze Eyvallah. Sen neden düşünmüyorsun? Sen neden Tayyip'e oy vermeyeceksin? Vallahi bilmiyorum ben. partim o değil. O değil. Ben eee Serhat Dinemir'e teveccüh vereceğim. Neden Serhat Dinemir'e Çünkü o Nedeni yok yani zaten belli, her şey ortada. Sizce evet. altın Masay'ın adayı kim olacak? Vallahi herhalde Ekrem İmamoğlu olur ya. Neden Ekrem İmamoğlu olur? Yani özgüvenli biri, ee, konuşmasını bilen, kendisini bilen, yani gençler de seviyor. Mansur Yavaş da olabilir gerçi, bilemiyorum artık hayırlısı olsun. Peki siz kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi benim e, siyasi görüşüm beni bağlar açıkçası. Yani gençler huzurlu artık nasıl diyeyim hayallerini gerçekleştirebilen yani bir coğrafyada yaşamak istiyorlar, bir toplumda yaşamak istiyorlar. Bakacağız artık ülkemiz için ayrılısı ne olacaksa artık ona o şekilde oy vereceğiz. E, Mansur Yavaş olabilir. Neden Mansur Yavaş? E, çünkü talep o yönde, istekler o yönde. Olabilir bence. Peki, siz kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Şu an bir fikrim yok ama ben olursa Mansur'ya aşağı düşünüyorum. Ya Yarın Altınlı Masa adayını açıklıyor. Sizce Altınlı Masa'nın adayı kim olacak? Salah abi kimse olmasın. Salahattin'den başka kimse olmasın. Neden Salahattin Emirtaş Öyle. Her bir şey Sadece şey daha iyidir. Neydi? Ali Babacan biraz daha iyiydi. Ben daha önden görüyorum. Ama diğerini bilmem. Gençler daha sanki yapıcı bana geliyor. Bunu bizimki bellidir Aziz. Buna bizimki bellidir. Keremiz gitse de bizimki bellidir. Ha valla. Sence biz kime vereceğiz? Sence? <gülüyor> Sormaya bile gerek yok. Dilek. Şimdiye kadar oraya vermişiz yine aynı oraya vereceğiz. Selahattin ve Kim? Yani e, valla Selahattin'den vereceğiz. Oza kime vereceğiz? Selahattin'den başka kimse yok valla piyasada. E AK Parti'ye versek ha, görüyoruz. Siz altın masanın kim olacak? Bence Kılıçdaroğlu olur. Neden Kılıçdaroğlu? En olumlusu odur galiba. Peki siz önümüzdeki seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? HDP'ye oy vereceğiz. Neden HDP? Çünkü Kürt halkını, Kürt halkının ihtiyaçlarını dile getiren, yani Kürt halkına en yakın olarak biz HDP'yi görüyoruz. Peki seçim ikinci tura kalırsa, oyunuzu hangi ilk kullanacaksınız, hangi adayda kullanacaksınız? Hangi adayda şöyle, HDP hangisini isterse biz ona oy vereceğiz.